Bu videoda, yarı çaptaki değişikliğin, bir dairenin çevresi ve alanı üzerindeki etkisini inceleyeceğiz. Hatta özellikle, yarı çap iki katına çıktığında neler oluyor görmek istiyorum. Evet, bu bizim dairemiz olsun. Bu da uzunluğu x olan yarı çapımız. Yarı çapın uzunluğu herhangi bir birimle ifade edilebilir. Mesela santimetre olabilir ama şu an çok da önemli değil. Şimdi de yarı çap uzunluğu 2x olan bir daire çizelim. Sanırım önce yarı çapı çizsem iyi olur, işimiz kolaylaşır. Bu uzunluk 2x ise, yarı çapı 2x olan bir daireyi bu şekilde çizebilirim. Evet, güzel görünmüyor ama pergel olmadan ancak bu kadar, elimden bu kadar geliyor. Evet, çizimimiz bittiğine göre soruya geri dönelim. Bu iki dairenin çevreleri ve alanları arasında nasıl bir ilişki var, bir bakalım. Bir dairenin çevresi nasıl bulunur? 2 pi çarpı yarı çap, öyle değil mi? Bu daire için çevre, bunu C ile gösterelim. 2 pi çarpı yarı çap olan x, yani 2 pi x olacak. Peki ya bu daire? Bu daire içinse çevreyi 2 pi çarpı yarı çap, yani 2 x olarak gösterebiliriz. 2 pi çarpı 2 x dedik. 2 çarpı 2 Çarpı pi, çarpı x ile aynı şey. Yani kısacası 4 pi x'e eşit. Burada görebileceğiniz gibi bu dairenin çevresi diğer dairenin çevresinin iki katı. 2 pi x'ten 4 pi x'e ulaşmak için 2 ile çarpmak gerekir. O halde yarı çap iki katına çıktığında çevre de iki katına çıkar diyebilir miyiz? Evet, rahatlıkla diyebiliriz. Şimdi de alanlara bakalım. Onun için başka bir renk kullanayım. Bir dairenin alanını bulmak için pi çarpı yarı çapın karesi formülünü uygulayabileceğimizi biliyoruz. Bu dairede yarı çap tip. O halde alan pi çarpı x kare olur. Diğer dairede ise alan pi çarpı yarı çarpı olan 2x'in karesi olacak değil mi? pi çarpı 2x'in karesi 4x kare eder. Yani pi 4x kare. Ya da 4 çarpı pi x kare olarak yazabiliriz, öyle değil mi? Peki burada ne görüyoruz? Yarı 2 katına çıktığında, alan 2 katına değil, tam 4 katına çıktı. Bunun neden böyle olduğu konusunda biraz düşünün. Ya da düşünmeyin hemen ben anlatayım. Herhalde bunun çevre ve alan formüllerinden kaynaklandığını anladınız çevreyi bulmak için 2 pi çarpı yarıçap formülünü kullandık. Alan için ise, başka bir renk kullanayım. Pi çarpı yarıçapın karesi formülünü. Alan formülünün yarıçapın karesine bağlı olarak değiştiğini görebilirsiniz. Eğer yarıçapı 2 katına çıkarırsanız, alan 4 katı artar. Yarıçapı 3 katına çıkarırsanız da alan 9 kat artar. Tahmin edebileceğiniz gibi yarı çapı 4 katına çıkardığınızda ise alan 16 katına çıkar. Çevre formülünde ise yarı çapı kaç kat artırırsanız çevrenin de o kadar arttığını, o kadar kat arttığını görürsünüz. Bu soruda yarı çaptaki değişimin çevre ve alan üzerindeki etkisini matematiksel olarak kanıtlamaya çalıştık. İsterseniz siz de başka sayılarla deneyin ve sonucu kontrol edin. İyi eğlenceler, hoşçakalın.